Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hocanız, SML Hocam Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Metin Yayınları Modern Problemler adlı çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte bu videoda 142 ve 143. sayfaların çözümlerini yapacağız. Toplamda 7 tane soru çözeceğiz. Kar zarar problemleri üniversiteliğim 3. testeyiz arkadaşlar. İsterseniz başlayalım testimize vakit kaybetmeyelim. Tüm kitap ve defterlerin satış fiyatlarının kendi arasında aynı olduğu bir kırtasiye satışlarını artırmak için müşterilerine iki fırsatlar oluşan bir kampanya düzenlemeye karar vermiştir. Şimdi ilk fırsatımız şu, aldığın her üç kitaptan bir tanesi bedava. İkinci fırsatta şu, tüm defterlerde %20 indirim var. Şimdi tüm defterlerde %20 indirim varsa eğer biz bu defterlerin fiyatını %20'si demek, 1 bölü 5 demek ya Dolayısıyla kolay olsun diye ben defterlerin fiyatlarına 5Y e, diyelim. Kitapların fiyatına da X diyelim arkadaşlar. Tamam bir tane kitabın fiyatı X. Bir tane defterin fiyatı 5Y. %20 indirimli hali bunun 4Y olur. Tamam. 3 tane kitap alınca 3X yerine 2X kadar öderiz. Tamam güzel. Şimdi bu kampanyadan yararlanmak isteyen İsmail Kırtasiyeden 3 kitap ve 6 defter alıp Kırtasiye'yi e, kasiyere ödeme yapmıştır. Aşağıda Kasiyer İsmail arasında geçen de konuşma veriliyor arkadaşlar. Demiş ki buyurun efendim 18 lira para üstünüz demiş Kasiyer. İsmail demiş ki beklediğimden daha fazla tuttu. Tekrar bakabilir miyiz demiş. Tabi İsmail matematikçi. Tabii ki bakalım efendim. Evet haklısınız kitap ve defter sayısını karıştırmışım demiş. Size 12 lira daha fazla daha ödeme yapacağım demiş. Yani 18 yerine 12 lira daha fazla ödeme yapıyor. Biz burada 18'in 12'nin hiçbir aslında ehemmiyeti yok. Çünkü arkadaşlarım burada olması gereken şu. 12 lira daha fazla ödeme yaptığını bizim bilmemiz gerekiyor İsmail bunun üzerine demiş ki Kampanya olmasa benden 42 lira daha fazla alacaktınız demiş Kasiyerde haklısınız efendim demiş Buna göre bu kırtasiyede bir kitap ve bir defterin indirimsiz fiyatlarının toplamı soruluyor Şimdi öncelikle Biz bu soruyu şu şekilde yapalım Kitapların fiyatına x Defterlerin fiyatına 5y demiştik unutmayalım Şöyle aşağı indirelim Şu boşluğa çözelim Şimdi İsmail 3 tane kitap alıyor ve sevgili arkadaşlarım 6 tane de defter almıştı Normalde ödemesi gereken indirimsiz fiyatı yazalım Kitapların fiyatı arkadaşlarım x liraydı Defterlerin fiyatı 5y idi Dolayısıyla İsmail normal şartlar altında 3x artı 30y kadar para ödemesi gerekiyor Şimdi bu cepte Şimdi İsmail indirimli alırsa 3 kitap yerine 2 kitap parası verecekti 2x kadar öder Defterlerin bir tanesi 4y idi dolayısıyla 24y öder arkadaşlarım Ve bundan bunu çıkardığımız takdirde de bakın 42 lira daha fazla alacaktınız demiş normalde indirimsiz olsaydı. Demek ki bundan bunu çıkarınca x artı 6y eşittir ne olacakmış? 42 olacakmış Şimdi bu cepte. Daha sonrasında bir eşitlik daha kurmamız gerekiyor. O da Onu da nereden kuracağız? Şunun sayesinde kuracağız. İsmail'in ödediği tutar. Normal şartlar altında ne arkadaşlar? 2x artı 24y. Ama bunu, ama bunu kasiyer şöyle algılıyor. 3 kitap 6 defter değil de kasiyer bunu 6 tane kitap ve 3 tane defter olarak algılıyor. Tamam şimdi 6 tane kitaba 3 alana bir bedava olduğu için 4x kadar öder 2 2 4x kadar öder daha sonrası sevgili arkadaşlarım 3 tane defter içinde 3 kere 4y'den 12y kadar öder ee, Yani kasiyer bunu bu şekilde algılamış ama İsmail sevgili arkadaşlarım 2x artı 24y ödeyecekti bunu ödeyecekti. Demek ki bu bundan ne kadar fazlaymış? 12 lira. Bundan bunu çıkarırsanız 2x artı 12y de sevgili arkadaşlarım bize e, bakalım. Eksi 12'ye şurası özür dilerim. Şurası eksi 12'ye. Eşittir. Neyi verecek arkadaşlar? Bu da bize 12 lirayı verecek. Çok güzel. Şimdi biz x artı 6y'nin 42. 2x eksi 12y'nin de 12 olduğunu biliyoruz. Şunu 2 ile çarpalım. Rica ediyorum. 2x artı 12y yapar. Bakın. Eşittir. 84 gelecektir. Bu ikisini taraftara toplarsanız eksi birbirini götürür 4x eşittir 96 olur Ve x buradan sevgili arkadaşlarım 24'ün ta kendisi olur X 24 ise Şurada yerine yazın 24'ü karşıya atın 6y eşittir 42'den 24'ü çıkardınız 18 geldi y de kaçmış 3'müş arkadaşlar Şimdi x'i y'yi bulduk Bir kitabın indirimsiz fiyatı xti yani 24 lira artı Bir tane defterde 5y liraydı 5y'de 3 kere 5'ten 15 yapar Toplarsanız 39'u bulursunuz ve cevabımız B seçeneği olur diyebiliriz. Geçiyoruz 2'ye. Bir tur şirketi var. Bir okulun düzenlediği geziye 60 öğrenci katılırsa öğrenci başına 50 lira, 80 öğrenci katılırsa öğrenci başına 40 lira ücret alacağını belirtmiş. Her iki durumda da maliyeti aynı olan tur şirketinin 80 öğrenci katıldığında elde ettiği karı 60 öğrenci katıldığında elde ettiği kardan %20 daha fazla olmakta. Buna göre Gezi'ye 60 öğrenci katıldığında tur şirketinin karı kaç liradır diye sorulmuş bize. Şimdi 60 tane öğrenci katılırsa kişi başına 50 lira. 80 tane öğrenci katılırsa kişi başına sevgili arkadaşların 40 lira alacağını beyan etmiş. Burada toplam e, tur şirketinin alacağı ücretin 3000 TL olması gerektiğini söyleyebiliriz. Burada da 3200 TL olması gerektiğini tabii ki söyleyebiliriz arkadaşlar. Her iki durumda da Maliyet aynıymış arkadaşlar bakın maliyet değişmiyor. Yani tur şirketinin ödeyeceği tutar değişmiyor. 80 öğrenci katıldığında elde ettiği karı 60 öğrenci katıldığında elde ettiği kardan %20 fazla. Şimdi düşünelim düşünelim şurada da A lira kar ediyorsa burada da burada sevgili arkadaşlarım A artı 200 lira kar eder deriz. Ve ne demiş şu şundan %20 daha fazla olmaktaymış. Çünkü bakın öyle yazıyor. Öğrenci katıldığında her elde ettiği karı 80 öğrenci elde ettiğinde karı 60 öğrenci katıldığında elde ettiği kardan %20 fazla. Yani şunun A'nın %20 fazlası ki 6 bölü 5'i yapar. Bu A artı 200'müş arkadaşlar. 5'i karşıya atıyorsunuz 6A eşittir. 5A artı 1000 diyorsunuz. Buradan A eşittir 1000'in ta kendisi geliyor. Şimdi demek ki şurada sevgili arkadaşlarım, A 1000 ise 1200 lira karı var. Burada 1000 lira karı var bizden istenen 60 öğrenci katılımında tur şirketinin karı Yani 1000 istenmiş o halde cevabımız C seçeneği olacaktı Devam ediyoruz üçüncü soruyla Şu kısmı sileceğim arkadaşlar Şöylece silelim hatta Karmaşık görünmesin şöyle yapalım ve üçüncü soruyu çözelim İnternetteki bir site üzerinden otobüs bileti almak isteyen Fatih ödeme ekranında aşağıdaki mesajla karşılaşıyor Değerli müşterimiz bu bileti mobil uygulamamızı kullanarak almanız durumunda %10 indirim hakkı kazanacaksınız şeklinde. Bu mesajdan sonra biletini mobil uygulama üzerinden alan Fatih internet sitesindeki ödemesi gereken tutara göre 12 lira daha fazla ödeme daha az ödeme yapmıştır. Buna göre son durumda Fatih'in otobüs biletini ödediği tutar kaç liradır diye sorulmuş. Şimdi %10'u %10 indirimi 12 liraymış. O zaman bu biletin gerçek fiyatı yani %100'ü ne kadardır arkadaşlar? Tabii ki bakın 10'a 12 ise %120'dir. Ve 12 lira daha az ödediğine göre 120'den ben 12'yi çıkaracağım. Ve 108 TL ödediğini söyleyebilirim Fatih'in. Yani cevabımız D şıkkı olacaktı. Devam ediyoruz. Dördüncü soruyla. Şu kısmı sileceğim şimdi de. Soruların çözümlerini biraz uzun yaptığımız için şu an yer kalmıyor. Evet. Bir kırtasiyede satılan bir tane defterin fiyatı bir tane kalemin fiyatının 3 katı. Bakın şimdi defter var. Sevgili arkadaşlar bir de kalem var sanırım bir de silgi var. Aynen. Şimdi defterin fiyatı bir tane kalemin fiyatının 3 katı. Yani ben kalemin fiyatına x dersem defterin fiyatına 3x demek zorundayım. Bir tane kalemin fiyatı da şu. Bir tane silginin fiyatının 2 katıdır. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Buna 2x diyelim. Şuna 6x diyelim arkadaşlar. 3 katı olsun. Bu da bunun 2 katıysa buna x demek zorundayız. Bir gün içerisinde bu ürünlerden 50 tane silgi, 30 tane kalem ve bir miktar defter satan kırtasiyeci. Şimdi... 50 tane silgi satmış arkadaşlar. 30 tane kalem satılmış. Ve bir miktar yani A tane de defter satılmış. Bir miktar defter satan 40 tarihçi elde ettiği gelirin %25'ini silgi satışından elde etmiştir. %25'ini silgi satışından elde etmiş. Yani şimdi şöyle düşün. Silgiden ne kadar el, gelir elde etmiş? 50x. Şimdi bu %25 ise bunun %100'ü 4 katıdır. Yani 200x'tir. Toplamda 200x kadar bir geliri var. Şimdi şuradan ne kadar gelir elde ediyor? 60x. O zaman şu ikisini toplarım 112 yapar. Demek ki şuna ne kadar kalır? 92. Bunun 92 olması için defterin kaç tane satılması gerekiyor? 15. Çünkü 15 kere 6 90 yapar. Pekala. 40 telsizci gün içerisinde kaç tane defter satmıştır? 15 tane olduğunu bulduk. Cevabımız C seçeneği olacaktı. 143. sayfamıza geçiyoruz. 5. sorumuz. Evet. Demiş ki Metin mağazalarından yapılan alışverişlerde müşteriler M para kazanır ve kazandığı M paraları mağazada kullanıp indirimli alışveriş yapabilirler. Aşağıda metin mağazasından alışveriş yapan Nihat'ın alışveriş sepeti şekil 1'de ve kullanabileceği M para kampanyaları şekil 2'de gösterilmiş arkadaşlarım. Bakın sepet bu 200 TL üstü kargo bedavaymış ve M para kampanyasında da burada demiş ki harcanabilecek M paranız 30 M paranız var. 1 M para eşittir 1 TL değeri nedir? 300 TL ve üstü emparalar 3 kat değerli, 400 TL ve üstü emparalar 4 kat değerli denilmiş. 30 TL değerinde emparası olan Nihat önce B kampanyasını işaretlemiş. Daha sonra sepetten 2 tişört silip A kampanyasını tercih edip ürünlerini satın almıştır. Her iki durumda da bütün emparalarını kullanacak olan Nihat'ın ilk duruma göre indirim oranı ne kadar değişmiştir diye soruluyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi birinci duruma bakalım. 120-130 daha 250-150 daha 400 TL'lik bir alışverişi var. Ve sevgili arkadaşlarım 30M parası vardı. 4 kat değerli ise demek ki sevgili arkadaşlarım aslında 120M parası varmış gibi düşüneceğiz biz bunu. 400 TL olduğu için. Ve normal şartlar altında 400'den 120'yi çıkarırsanız arkadaşlarım 280 TL ödeyecekti ee, bu kişi. Pekala. 2 tane tişörtü silmiş arkadaşlar. Ha, bu arada ha, tamam güzel. Şimdi... 3 tane tişört 150 ise 2 tane tişört 100 liradır. Artık burası 100 lira ve burası 2 tane, 1 tane tişört olacak. Özür dilerim 2 tane tişört siliyordu. 3 tane tişört 150 ise 1 tane tişört 1'e düştü. Burası artık 50 lira olacak. Yani toplam tutar 300 lira olacak. 300 lira ve üstü e, alışverişler için bu emparalar 3 kat değerli olduğu için 30 empara vardı. 90 lira düşecek ve 210 TL ödeyecek. Bakın. 280 TL ödeyecekken 210 lira ödüyor artık. Ee, Pekala yani ne demişti? Her iki durumda da bütün em paralarını kullanacak olan Nihat'ın ilk duruma göre indirim oranı ne kadar değişmiştir? Şimdi birinci durumda 400'de sevgili arkadaşlarım 120 lira bir indirim var. Yani yüzdesine bakalım. Yüzde ne kadardır? 4 katıysa 4 katı 120 olan sayı 30'dur. Dolayısıyla %30 indirimi vardı ilk durumda. İkinci durumda 300 yerine 90 ödüyor arkadaşlar. O zaman yüzde kaçtır diye düşüneceğiz. 3 katıysa 3 katı 90 olan 30 var. Yani %30 iken yine %30 olmuş. Yani indirim değişmemiş arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olacaktı. Devam ediyorum arkadaşlarım. 6. soruyla o da sağ taraftaymış. Bu yüzden şurayı sileceğim artık. Bir markette bir kutu sade süt alış fiyatı üzerinden %25 karla. Bir kutu muzlu süt ise alış fiyatı üzerinden %40 karla satılmakta. Şimdi sade sütler ve muzlu sütler var arkadaşlarım. Direkt kutularının da üzerine yazabiliriz. Örnek veriyorum sade sütlerin %25'i kolay alınabilsin diye sade sütlerin bir tanesinin maliyetine 4x de diyelim ve sevgili arkadaşlarım %40 karla demiş %40 karı da kolay hesaplanabilsin diye 10y diyelim bunlara da maliyetine şimdi bunların satış fiyatı 4x iken %25 yani kadar zamlı satılırsa 5x'e satılıyor tanesi diyebiliriz ve muzlu sütlere de 10y'yi %40 arttırırsanız 14y'ye satılıyor diyebiliriz hatta ve hatta yüzde %40 olduğu için şuna bir tanesine 5y diyelim arkadaşlar. %40'ı fazlası 7y yapsın. Tamam böyle daha hoş olduk. Şimdi bu paketler 30'arlıymış. Ve 30'arlı alımlarda %10 indirim varmış. Şimdi 30 tane varsa bunun toplam fiyatı 150x olur. %10 indirim varsa 15x kadar bir indirim uygulanır. 30'arlıysa 210y'dir bunun toplam fiyatı. %10 indirim varsa 21 Y kadar indirim vardır ve bunu da indirirseniz Arkadaşlarım 189 Y kadar bir para öderiz Ve sevgili arkadaşlar indirim miktarımızı Yazalım indirim miktarımız da 21 Y'dir Güzel şimdi Her iki çeşitten birer koli alındığında Sevgili arkadaşlar Yapılan toplam indirim miktarı Yani şu ve şu 15 X artı 21 Y eşittir 36 liraymış 3'e bölerseniz 5x artı 7y'nin aslına bakarsanız 3'e bölmüştük. 12 olması gerektiğini anlıyoruz burada. Her iki çeşitten birer kutu sadece birer tane kutu alındığında marketin yaptığı toplam kar da 3 liraymış. Bir kutuda bakın gördüğünüz üzere x bundan karı var. 2'ye bundan karı var. Yani x artı 2y de sevgili arkadaşlarım 3'müş. Şimdi şunu yapalım. Ben şunu 5 ile çarpsam. Böylelikle 5x artı 10y eşittir 30'u elde ederim. Şundan şunu çıkarırsanız 5x'ler gider ve 3y'nin 18 olması gerektiğini, y'nin 6 olması gerektiğini öğreniriz. Y6'ymış. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar bir de y 6 ise yerine yazarak bulalım onu da. Bakın şurası bir yerde hatamız var. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyorum hemen bulacağım arkadaşlar. 5 ile çarptık 5x artı 10y eşittir 5 ile çarpınca şurası 15 olur arkadaşlar 30 olmaz kusura bakmayın Hatalı olduğumu anlamıştım 15 Çıkarırsanız 3y eşittir 3 olur y eşittir 1 gelir arkadaşlar Y1 ise bakın şurası 2 burası da 1 olur yani x de 1'miş Güzel buna göre bu marketten bir koli sade süt alan bir kişi kaç lira öder? 150x'den 15x düşünce 135 xti x'i kaç bulduk 1 yerine yazarsanız 135 lira ödediğinde bulabilirsiniz arkadaşlarım Doğru cevabımız bizim ee, Ceyhan seçeneği olacaktı dedik Ve devam edelim 7. sorumuz bu da bizim son sorumuz arkadaşlar bu testte. Maliyet fiyatları aynı olan iki üründen biri %20 Diğeri ise %40 karla satılmaktan Bakın maliyet fiyatları aynı Yani iki üründe 100k'ya mal edilmişse Birisi %20 karla yani 120K'ya öteki de 140K'ya satılıyor. Oğuz bu ürünlerin birinden bir tane Can diğerinden bir tane almıştır. Yani Oğuz bundan Can bundan veya Can bundan Oğuz bundan almış. Başka ürün almayan bu kişiler kasaya geldiklerinde her ikisi de kasiyeri aynı tutarda para vermiş. Oğuz 28 Can'da 16 lira para üstü almış. Şimdi demek ki pahalı olanı Can almış. Yani Can bunu almış. Oğuz da bunu almış. Şimdi... İkisinin para üstü arasındaki fark ödedikleri paraların arasındaki farkla aynıdır yani 20 K'dır. Şimdi demek ki o 20 K'lık fark 28'de 16'yı çıkarırsanız 12 diraymış. Oğuz'un kasiyere verdiği para ve aldığı ürünün satış fiyatının toplamı kaç dır diye soruluyor. Şimdi şöyle 20 K 12 ise Oğuz hangisini almıştı bunu? Yani o zaman 6 katı bakın. 6 katıysa 72. Şimdi bu bu ürünün satış fiyatı arkadaşlar. Peki Oğuz ne kadar verdi? Oğuz'un para üstü 28 liraydı. 28 lira para üstü aldıysa 100 lira vermiş demek. İkisinin toplamı soruluyor. Doğru cevabımız 172 olacaktı. Yani cevap E şıkkıydı sevgili arkadaşlarım. Bu videonun ve bu testin sonuna geldik. Diğer videoda diğer testte görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.